Gecelerim gündüze karışıyordu, Yaşıyordu. iki yaşlı gözde bakışıyorduk, bakışıyordu. Alışıyorduk zamanda sevmeleri. bize bu mesafeler yakışıyor mu? Yakışıyor Barışıyor mu düşüncelerimin içinde, bir yerlerde geziniyorken Süzülürdüm odum hudutların tepesinde, özgürlük senin elinde Kaç kere döküldü yaşlar gözlerimizden, bak bize hüzünlü dünya hep gözümüzde Tek sözümüzde, kaçılan hayatlar hep özümüzde Ruhumu kaybederken haybeden, nedenlerle geçen uzun geceler Seni düşününce mi dökülür dudaklarımda saklanan tüm sorunlu heceler Kaç kere döküldü yaşlar gözlerimizden bak bize hüzünlü dünya hep yüzümüzde kendime gelemedim dursaydım koşmadan önce bir sorsaydım kalbi öylece açmadan önce seni el yerine mi koysaydım Yanımdaydın onu sarsaydım gençliği bir dona yaksaydım böylece ortada kalmadan önce herkesi yine ben ben sandım Önce biraz da sen mahvolsaydın Artık yaşarız gururla, ha Güllerin kurular bak Hileler kuturtan daha Dürüstüm mağdur olaktım like WTF Öyleyse çay vakti kaydı gir Anlatırım bana yine fayda değil ki ayda gibiyim bir de anla bir. Kafamın içinde çarlı Bulduğun hüzünle saç keyfini Kahveyle sigara aç beynini Boşuna üzülme işte mi? Sana yakışanı yap sevdiğim Sarar Yaralar içimde kararlar düşecek Gitmek mi bu kadar kolay olmaz Elimden kayanları bir bir sayamam Bir daha koşmam Peşinden asla çekildim köşeme Kafam rahatlan, yollara kar tersine yine gelemem Kararır duygular aklımda sen, bir başıma kalmış yapayalnızken Şimdi bu yoldan asla dönemem Hepimize yetecek kadar sandım. kimisinde batan sadece zamandı kimisini kurduğu düşler Oysa oysaki ölenler kurtulanlarda Gitmek mi bu kadar, kolay olmaz Elimden kayanları bir bir sayamam, bir daha koşmam Peşin Karanlık her yer Dört duvarımın arasına geçip işim belirmemek Cehennemim üzerime damlıyorken Sen gibi kaçış yolu bekleyemem Kapıları suratıma suratıma kapatıp arada gelip açmanı isteyemem Dudağımın arasına koyuyorum anıları yakıp içiyorum bunu gizleyemem de bedenime zarar ama birisini bile isteyerek bırakamam ahir Zaman acımasız olabilir fakat kapanacak yaraları tekrar kanatamam ahir Canımın acımasını bir kenara bırakıp boş yere hayallere inanamam ahir Anlamadılar beni sıradan bir insanım sizin gibi fazlasıyla savaşamam ahir Daha ne kadar kalemi eskizsem anlayacak beni insanlar Gör gözümün altındaki morlukları yaklaş eğer insansan Daha ne kadar kalemi eskizsem anlayacak beni insanlar Gör gözümün altındaki morlukları yaklaş eğer insansan